Kusura bakma arkadaş biraz arka konuştum bende ona arka ar da konuştum ama bir daha olmayacak emin olabilirsin benim adım Mehmet. Benim. Ben tanıştıma ben benim senim. Benim adım. Sağda sihir kimde?